Pnolt'tan herkese selamlar arkadaşlar, ben Cankan, bugün arkadaşım Ertuğrul sen tanıt istersen kendini. Selamun Ertuğrul ben arkadaşlar. <gülüyor> bugün Valorant'ta dereceli oynayacağız, biraz seri bir videoya başlangıç oldu. Uzun süredir birkaç, daha doğrusu haftadır video gelmiyordu. Bakalım bugün dereceli de nasıl oynayacağız? Yok mu bir benim helalinden ya? <gülüyor> helalinden? Helal ben yok. Gerçekten saçma. biraz oyunun sesini de arttıralım sizin için. Rahatleyin. Çok ıı, Direk hızlıca girdik arkadaşlar. Biraz kötü oynarsam. Biraz Viper rehberi olacak. Ben daha çok oynuyorum Viper'ı. Taret gitti. Yani tar gitti arkadaşım. Nasıl kırdı Taretini maçı Şu an direk helese yiyebilirim. Böyle çıkmayın normalde. Shorttan shorttan ok geldi. A short. Tamam. B'ye temiz. A'ya geldim ya. A'ya girebiliyordur. A'ya giriş var bir. Vuramadım galiba. Zehir içine bıraktım onu. Kaçtı. Kaçtı o zehir. Dönüyorum A'ya. Oh, Spike yerleştirdiler. Şöyle şurayı kıracağım. Evet, karşıda da Viper var. Hoşuma gitmedi bu. Arkaladım. Arkaladım baya baya. Orada. Hadi. Şarkı, evet. 30 vurdum ya. Biz çöz çöz çöz çöz. çöz. Spike'ı bulamadım bu arada anlık. <gülüyor> helal. İşte helal böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok gayet güzel oynadım. Buradan da skinli tabancayı çalarım. Ertuğrul sen burada öldün mü? Öldüm ben kanka <gülüyor> <beynime> yedim ama. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel bir takım arkadaşlarımız da mevcut. Daha tabii ilk maç, ilk round'dan ama. Aynen. Oh, B'den iki kişi. İki kişi aldım. A short'ta so var gene. B'de düştü adam. Benim gibi çıkmayın arkadaşlar öyle. Biraz anlık Ertuğrul kafamı karıştırdı. O, öyle pikleme bence biraz daha girdiler? O sen hayatın boyunca orada kalırsın, zehir açtın. Mid'den dolayı mı bakmıyorum? Bence girdiler, koruyorlar kur kanka. mu bu arada? İlerle, ilerle. Mid'den korkma. Ozeh'i tekrar aktive Orada fazla durma. Zaman, de, ya, mı? <gülüyor> Çok iyisin. Bir yerde. kullanaydı iyiydi. Kanka, evet. mal oldum yani ya. Keşke eğni hız kullansan iyiydi. <gülüyor> Bir daha artık bunlar. Shift shift shift. durumlarda shift'ten eğni çek. Artık aa, germişsin abi. Hareket et. Doğru kanka. Nasıl zincir almak istemiyorum ben ya. Bu... İşte geçen videolarda dediğim gibi arkadaşlar. Hatalı shift kullanımı, Valorant'ta inanılmaz falan. Daha dışı yerlerde risk <gülüyor> bak, bak, bak, bak. Bana sallam oğlum. Senlik bu. Üstliklerde çok yapılıyor hata. Çok hatalı shift. Çok az... Çok... Yanlış kullandın mı sıkıntı oluyor. İyi başladın da. Evet. 28 güzel aldın mı? Olsun olsun. Evet, ne evet. O? Kötü oldu bu. <gülüyor> Beklemiyordum bunu. Oo. Oh, Aperta var oh, sunshortta. Evet. Ee, smoke attım normalde. Bir Hiç giriyor. Ulta çöz alıyordum da olmadı. Dur, bir dakika. Ertuğrul'u evet, izleyelim. Oo. Oh, çok iyi. Vuramadım ya. Allah'ım. Şerif değil de güzel bir silahla duruyor olsaydım almıştım. Alırım. Şerif'i öyle piklerde almaya. Mesela orada bir Cacın olsaydı var ya Windy. Ya işte. Kompalın. Of. Mesela ben şu an Cac alıyorum. Evet. Ekonomileri çok iyi ama ya. He? Ekonomileri çok iyi adamlar. Ben hala Vanda alamadım. Evet. Takımda 4 Spectre Aha. var. <gülüyor> O oh. kadar <gülüyor> paramız yok. Bir ikisi az vurmalıdır. Spectre güzel silah lan ben. Çok kötü vuruyor ama niye sonuçuma gidiyor? <gülüyor> ben vuruyom kanka bununla ya. Evet şu anda yine şey Beyla... <gülüyor> var. Yemi attık. Evet yemi attık. Evet ama öldüm. <gülüyor> yemi attım ama. <gülüyor> e, Viper'ı gösteremedim ha. trikini. Hala alamıyorum bu arada Phantom'la lavandalı ben ya. Hımm ben Spectre aldım o yüzden. Şimdi... Spectre'ı seviyorum ben güzel vuruyom bu arada. Viper'la ultim geldi. Bu aditanın pif noktalarını da kullanacağım size göstermek için de göbekler. Takmama Bu kim var benim? Hmm. Az önce güzel bir E attım. Videoda gördüğünüz gibi eğer o tür e, çıkışa duvar koyup adamlar disk alacak. Sizde her 3 kişi çıkmasalardı yani bir kişi gelseydi almıştım kirliğimizi. Şöyle midi kapatabilirsiniz. Şöyle göstereceğim eğer ölmezsem. Şu şekilde Q'umu kullanarak. Şu anda midden yürümelerini engelleyemedim çünkü kötü bir Q'du. Al! Oh! Evet. E, düşman var burada. Evet. Midde iki kişi var. Mid'de iki kişi var. Jet niye B'de peki? Alakasız. Evet. A'ya geliyorlar çok. gitti bir şekilde. A-o. Oh. Arkalama yapma hepsini ya. Ha çok iyi olur ama çok dayanmaz yani. Söyle bir hızlı olmalısın. Dur. Arkalama hepsini. Evet. <gülüyor> ee sağ hızlıca bir dönersem risk alıp. Şurada adam olabiliyor. Şurada. Şurada. Böyle risk alırsanız. Oluyor beş tane. Ultim ya. düzgün fan alabilseydim alırdım hepsini de. Olsun sağlık olsun. Yani gördüğünüz gibi adamları midden tuttum. E'den şeyle, skillerimle de. Ya Viper çok iyi tutuyor. Yani Troll'u arkalayabilseydi orada temizdi. İki al fazla değil mi takım abelleri ya? Ben satın almadım. Aa, Adam parasını hepsi harcamış da Ha ben harcamadı ya Ona, O adamın problemi oldu biraz Ha tamam şey yaptım okay. Şeyden Ben ben gidip gerden aldım Para vermedim Boş. Onun alması hata biraz öyle okay. Böyle pikleyebilirsiniz şu pik'i Tünel var Evet dikkat. Şuradan ölmemeye dikkat edin ama tabii onu yaparken oh. Evet bu, bu şekilde Hay burada Evet elektriği kokatlıyor bana oradan pislik. Vuramadık onu. Evet size uyarım uyarı yaptım yerden ölmem de ironik oldu. <gülüyor> evet. Görüşürüz. Ertuğrul da miden ama geçirmiyor. Bir Yorki. düşman kaldı. Evet. Mike Biraz eşit bir maç. İhtar çok da kötü değil. Nasıl ki, haklı çıktı. 78 vurdum. Şotta ne iş var onu ya. Evet, bu kötü. Ya işaret, Reyna 2v1 yapabilecek bir karakter, biliyorsunuz geçen videoda. Çok iğrenç şey Reyna pazardan? Döneltti gitti, plantlemeyi zaten akıllıysa yer. Şu oğlum Spike şeyde, Spike B'de. Haa B'de, doğru söylüyorsun. Tabi tabii. tabii. Reyna da Spike. Tamam evet. oğlum yeter. Pazardan gelecek lütfen <gülüyor> zaten. Kullanamıyorum. Bu beni bir nebze uyuşsa da Geçen evden para sakladığım için artık fantom olabildim sonunda. Kendi paranla. Bende Spectre var. Ben fakirim abi. <gülüyor> Çekme beğenmezler <mesela. gülüyor> Çek, bize. Beğenmez. <gülüyor> Şimdi burayı 2 e, Joy ile bizim tutabilmemiz lazım. Viper çok inanılmaz tutuyor. 2 Joy ile var mı var. var hmm. Ben burayı birazdan Sterlingar'da <gülüyor> çevireceğim. Tamam. Şöyle de bir rahatsız edelim oraya C skin'imizle. A giriyorlar, A giriyorlar, A giriyorlar. Döneyim mi? Döndüm, döndüm, döndüm. Çok dönmeyeceğim ben. Doğru kırdılar ya. Ama girmemişler tesaydı. Dönme, dönme, dönme. Bırak, Jaka'yı dönme. Mid biraz tehlikeli. Evet, A'da bir. Güzel. Evet, Reyna. Silah var. Buradaymış. Sage'imiz öldü mü? Yok. Yok ki Sage'imiz var. Ölmüş lan. Ölmüş lan. B B guys. B Sephrosik. Işte bu hepsi şey... burada. Hepsi burada. Hepsi burada. <gülüyor> evet. Olalım. Tahmin etti benim geldi mi? <gülüyor> <Dünya gülüyor> Ağızma hiç kişi. Şey. Evet. karşı geldi. Ben burada onunla dolmadım. Çok kötü oldu bu. Hakan Sephrosik vurmuşum. Şöyle. Alırsınız ya. Ayakta kalan son oyuncu. Fight yerleştirildi. Helal. Hayır hayır hayır, hayır. Yeme. onun 3'nün onun sarlıyeme onun sarlıyeme. Bekledin ki bomba atacak aşağı. <gülüyor> Raze'den bomba gördünüz mü? Abi kaçın yani. Hiç öyle şey değil. Hey, Canımla kamptırlarım ya yapmayın, için, yapmayın hiç, hiç oyunda. Çünkü öldürürüz evet, sizi. Smart, <gülüyor> <gülüyor> Genelde daha ben Raze'in skill'lerini hepse öldürüyor. Haret <gülüyor> gitti. Okay, laser attack. Ben atamıyorum tamir verçum. Ne düşünüyorsun bu kon hakkında? Ben uçla başlıyorum. Komkazdan 2 yıldır oynan. Ya benim ultisi, yoğun ultisi yoğun çok yoğun. atması en zor ulti falan herhalde oyundaki şey <gülüyor> gibi. Böyle... spike düşecek onu atacak arkadaş işte da yani ya da öyle saçma şey, şey. böyle yanlış atarsam takımı kantırlarım çok korkutuyor. O yüzden siz de Viper oynarken dikkat edin. Ulti atacağım ayağına takımınıza <gülüyor> oyunu atabilirsiniz. Evet, şu geldiler. Aga pazar. Pazarda 50 vurdum. B'den bir geldi. Alarm botu düştü. 104 Anladım. vurdum. Sarmal bomba çıktı. Sürekli bir BRH. Sürekli bir BRH. Sürekli bir BRH. Yaa siktir git ammını. <gülüyor> Spike yerleştiriyor. Ayakta kalan sonuncu. ol. Tamam çok mı? kötü oynuyorlar ya. Takımımız da kötü oynuyor. Ama sorun şu de, sorun şu ki bizde sürekli bir spektrum var. Karşıda da sürekli bir phantom var. Ebu oyun Silah farkına ölüyor sadece. Valla başka hiçbir şey değil. Zaten bak videoda da gözüküyor şey. E, Headshot atmışım, body atmışım. Mesela normalde Phantom'la atsam onu boyun, şey, adamı düşürmüşüm yani. E, Babam midde bakacak var mı? Midde ben ölüyorum ya. Tilt oluyorum sonra. Evet midden bir geçiş Hayır. konusu. E, benim şurayı ben Viper'la tutamıyorum. Hızda görüyorsunuz adama zehir falan attım. Ama geçiyor. E, Muhtemelen rush'lıyorlar içinde. durmazsanız arasında viperin çok bir at atraksiyonu yok açıkçası. Yani şuraya falan atmam lazım Q'umu. Yine geliyorlar ola rağmen. Şöyle havadan atayım birazcık bu elba ala. Şu adam da duvarı gösterici atıp duruyor. Nereye attı oğlum? Buna koydum onu. Evet zehrim bitti. Babalarımı bırakma kendinize. Hele bir zehir atalım içine. Evet. Ertuğrul çok iyi girdi. Bu arada. Ertuğrul'un yaptığını depoz için. Oooo. Gel gel gel. Ertuğrul. Ertuğrul'un yaptığı da çok doğru bir hareket. Bu arada. Oooo <gülüyor> oh, arkam. Oy, Eys mi baba? Eys'ti e baba. Evet Ertuğrul. Adam maçı. <gülüyor> Ertuğrul'u reis şöyle göstereyim. Evet onun. Eee ne yaptı? O da bir tutarken arkadan evet. geldi bu şekilde de her şey durmayın. Videoda da gözüküyor bakın ben geçirmiyorum ama hani arkadama gibi bir imkanım yok bırakamam. Ertuğrul gitti bıra arkada çok güzel jette. Jet oynuyorsanız zaten haritayı gezeceksiniz çok mobil bir karakter olduğu için. Kaçmaya şey ihtimali çok fazla ya. Hani bazı pozisyonlarda kaçamıyorsun da kaçma ihtimalin yüksek o yüzden dolayı rahat oynayabiliyorsun. Şöyle göstereyim şöyle zehiri atacaksınız bu şekilde. Zaten bakın o da karşılık veriyor bana. Havada vurdum şeyini. Bey bey Şöyle şurada eli kullanabilirsiniz. WiFi'lı bir e şekilde. B mi girdi? Ha, evet be. Evet B. 3 short var. 3 short var. 3 short var. 3 mu var? Ben bu beyaz at, ulti attım ya. Kötü çıktı. 31 vurdum eli çekmiştir kapı kapı o. <gülüyor> o. Operatör oraydı. Helal. Evet. Orta girebilirler. Orta var çıkmayın. Üf. <gülüyor> dedim. Zehir yükseliyor. Hadi evet, ultimi biraz boşa, boşa gitti. Maalesef. Erken attın galiba kanka. <gülüyor> biraz B gireceklerine info verdiğin için yaptım. Ama maalesef. Ama tareti kırınca ben dedim ortada da ha. Daha dönemedim hızlıca. Bir düşman kaldı. 23. Evet. Yok. Taret kur, taretini kur. Taret, kullan, taretini kullan. Adam da dedi, taret kur diye bu arada. Ne dedi mi? <gülüyor> <gülüyor> Alman disipliniyle dalga geçiyorsunuz ama. Yok mu operatör peki? Cihazları kullanmayı biliyorsunuz. Var mı operatörüm? Allah Allah bilir bir operatörün. Ben de Guardian aldım. Bu silahı hareket ederek kesinlikle kullanmayın bu arada. Guardian kolay bir silah değil ya tek tek. Dur yerinde dur van chat koşarak taramalı gibi kullanıyorlar. Of <gülüyor> oh, sakat. <O gülüyor> oyunda dikkat evet. tek, tek şey tek tek sıkan ve en çok damage e sahip tek rifle bu arada arkadaşlar. şu an şu... bunu yapmak için alacaksınız mesela. Şu an kaçmamız lazım benim bu kadar. Sage can Sage Geliyorum Ger sana doğru. Lan? Yaralıyım. Geliyorum sana doğru. Gel gel, gel veriyorum. Senin Sağ ol böyle iyi oynayan seyirci. Biraz işte varsa. bir. B'ye bakın B'ye. Bakıyorum. Duvar var B'de ya. Ha okey. Buraya şey attı lan. Oha! Durağına küre attım. <gülüyor> Çok iyi. Be be be be. Evet. beni de aldı anlar mısın? Bizim c 2.8 k 8 oynayan bari can atsın. Yani. O, fantom Phantom Elifler orada bu arada. Evet seni counterladı. Bakın var Hızlıca bir QE çıkışı falan yapman lazım o fantomdan counterlaman için. Evet. Ciddi mi Dördüler mi? Yok yok, gelecekler onlar. Umarım A'a gitmiyorlardır. Aa gidere sıçtık bu arada. Kuracak değil mi ay şimdi? Dönüyüp döndü. Spike yerleştirildi. Evet. Kanı bozuk bunların ya. Dünya var sikeyim. Evet gereksiz ulti harcada olsun. Zaten 2v1 avantajlıyken bir de ulti atmak korkaklık biraz. Şöyle bir İndi havalanıp iyice spotları kesebilirsin. Köyle zehir içine girmeden. Evet, ses verdin ama. Evet. İçindeler. Bir canla dolabilir içinde direkt ölmüyorsun. Bir canlı kalıyorsun. Nerede olabilir sence? İçinde... Amiri görecek direkt ondan i̇çinde... korkuyorum. Lan sikeyim. Evet. Oh. Korktum ya. Çok korktum. Elimde da... fark ettin mi? Evet evet. Taret değiştirmeden şey, önce son em verebileceğim en iyi taktik üst lige kadar oynamak şey için. Ne kadar sakin kalırsan o kadar iyi. Kanka bir anda çıkınca çok korktum ya. Bir de şey, maske takıyor ya biç kurusu aklımı aldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet bir pompaladım. En şlersiz Viper'ı bu el oynayacağım çünkü faram yoktu. Alev almak zorundayım sadece. Ben burayı geçirmeyeceğim. O biz ne dörtte izliyor ha. Şöyle takımda almayan arkadaşlar var. Çok düşük. Yükseliyor. Evet bu şekilde saçma vuruşlar diyiyorum ama anlamadım. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. <gülüyor> Biraz kötü oynadım ben de böyle. Şöyle Killjoy ve ben vardım takımda. Onlara rağmen defans tutamadık. <gülüyor> Allah sonumuzu hayır Sen çok saçma ölmesen kanka. Bok bo yoluna gidiyorsun vurdu. ya. Ben saçma ölmedim. Videoyu izleyip diyeceksin ki nasıl falan. Bok yoluna gitmedim her seferinde. Kanka, Elif duman içi headshot atıyor bana. Videoda Videodakiler <gülüyor> ne görüyorsun? Hani, siz arkadaşlar ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama hani hata yaptıysam yazın aşağıya. Ha, Elif Yok zehir... hata yaptı kanka, bok yoluna gidiyorum. Ya, Zehirin içerisinden headshot atıyorlar. Bu demektir ki, ya ses shift atıyorum. Spot ezberlemişler bir. Olabilir. İstediğimi alırım. Yani karşısı yükseklikse ve ben biraz öne çıkarak oynadım mesela. Sağ i̇şte şuradan çıktığı gibi sayacağım tabii tahmin ediyorum. Orayı, orayı boş ver. Hatta ben bir de kapak alarak hey atayım Oğlum nereye giriyorsunuz? Siz girmeyeceksiniz mi? Aa. Ya ben gidiyorum arada ben kaymıyorum her seferinde bak aynı bok oluyor. Aslında. Tilt oluyorum sonra. Dönün oraya tabi oğlum. Zehir pedesi indi. Ben bunu izlemeyeceğim ben izleyin kardeşim. Hop. Ne güzel gördün lan ama. Ben görmedim onları. Kendi. Hoppa <gülüyor> kaçamazsın. Ha <gülüyor> geldi. Tünel tünel. Prenzinin işte Reza avantajı. Çok <gülüyor> yere Reyna ondan Can'a. Oy hs yedi. yedi. Can'ı az ama. Işte tamam Sage süper. Rey Sol geldi. C evet. Kullanamıyorsanız, almamanız en mantıklısı Toast oldu evet. adam Oğlum ses kasamıyor galiba Yeni <gülüyor> ping de oynuyor, yalan söylüyor bence Tabi cem pingi var şey pingi yok 5-10 oynuyor adam Evet, başı kaynatık arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Nasıl tecavüze vururuz? Evet, tecavüze vururuz videonun başında <gülüyor> Şöyle Normalde çekmemez lazım aslında ama ben risk alacağım. Sokarlar. Çekeceksin mi? Tabii ki de. Yoksa maç gidiyor zaten. Bir 3-4 round daha verirsek adamlar oyunu bitirecek. Adamlar oyun bitirecek. 4 round sonra oyun biter zaten amına. Yani ben ona ona riskine giremeyeceğim. Şöyle A deneyeceğiz. Takımda... Hızlı ol. <gülüyor> takımda maalesef çok büyük bir kulaksızlık var. Bizim takımda. Ne ses kası yani çatamak olsun güzel bu kardeşim. Evet. Siliyalım mısın o başını önden kestik. Sehir evet, yükseliyor. karşıda da Viper var ama hiç sıkıntı yapmayın. <gülüyor> Kardeşimsin be. Ufff. Korktum o yükseliyor. Evet senin tustuğun yeri gördüm Viper. Oba ile. Da... Oha. <gülüyor> Heaven bak, Heaven bak, Heaven bak. Heaven'a bak. <gülüyor> evet, headshot <gülüyor> attım ama. Çekilin. <gülüyor> <girdi>. Önüme atladı. Öl. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Viper'la böyle domine edebilirsiniz. Neyse canım. Ama... Çok iyi. Düşmanım artık. Silah var. Silah var. Genel olarak bir Spectre'la kazandık. İyi. Takım direkt Phantom aldı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde alacağım adamı mı? <gülüyor> evet, evet, harika. Boşuna <gülüyor> yok kaldım ben. Eğer bir round kaybedersek gidelim. Ve Spike'i de unutuyorum. 3-400'üm var işte. Bir ağlamıyorum ama olsun. Bir Spectre alabilirim. İkil alırız herhalde ya o kadar da köylü değiliz. Bir kere daha A girmeyi deneyebiliriz. Allah'ın izniyle. <gülüyor> B'den sağlık. Sen sağ değil mi çok kıza girdin ama çok temiz girdin herhalde kardeşim Aynen. Tamam o Çift. kadar bir ka yorabilir beni Çift her seçeneği. Kanka şiftlik bir olay olduğunu şey yapmıyorum zaten şöyle zehir açacağım. Temiz görünüyor. Tamam. Evet karşı Viper'ı ben artık çözdüm. Ondan daha iyi bir Viper'ımdan. Kur kur killjoy kur. Killjoy kur. Oraya biraz zehir atacağız. Şöyle. Yetersiz yakıt. Yetersiz yakıt, Yetersiz, yaratı. Yaratı. Yetersiz. Zehir küreden salınıyor. oğlum. <gülüyor> <Zehir devredi. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Evet, gülüyor> öyle insanlar böyle sıkıntılı insanlar da Valorant oynayarak arkadaşlar. Zehir küreden Arka. evet, şey. Evet, vuramadım onu. Fark et Bir tane şeydi. Bir düşman kaldı. Ya. Çok iyi. Hiç şey yapmadım yani, lan. Yanlış yere pikledim çünkü adamı öldürdü orada. Sen hala oraya bakıyorsun. Hangisini olduğunu çözemedim. O yüzden böyle tamam. Artık bir daha orayı zorlamayın. <gülüyor> Aslında şey yapabilirsiniz. Birkaç Valorant maçında gördüm arkadaşlar. Hani şeyden Takımın senkronizasyonu oturuyor biz lane'e yani lane dediğim araya. Şurayı orayı de o biraz mantıklı değil. Çünkü şu an karşı takım muhtemelen öküz gibi tutacak orayı. Ki karşı Aynen. Viper benden nefret ediyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir de adam ya kanka ondan dolayı çok ağlıyor olabilir şu an. Ya iyi iyi tutuyor Viper o, eğimi kötü olabilir de. Eğimi de kötü değil bana birkaç kere AC çaktı evet. Tamam oooora olmaz oraya vazgeç vazgeç vazgeç, vazgeç Bırak Tamam Seycan var mı yanına geliyorum Şort bakacağız mı? Yaralıyım görevin daha bitmedi Yaralıyım yaralıyım Yine dokuz yanım var lan Şey Rezlo rezlo Adam. Bence B deneyelim ama siz derseniz Rezicanas. Av başladı. Evet bir solda pusuyor. Orada solda pusuyor Sage. Kaçacak. Helal <gülüyor> oğlum. Rezlo. 30 saniye. Orda. Sarmal, Sarmal bomba yolda. Sanses arttıracağım. Sarmal bomba yolda. Sağ yerinde. Senin için. Reina nazla bak. Reina senin burada ses var dikkat et. Bir kaldı, <gülüyor> ne düşman <öyle ya>? evet. <gülüyor> kaldı? Arkadaşlar, kul kaldım. Mr. kulağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu bizim piçi şey nerede acaba? Bizim takım çok ses dinlemeden oynadığı için kaybediyor. Kanka zaten şeyin Ay seyici kulaklığı yok ama koyayım. Um, hmm, sen bari. Telefon apelöle falan oynuyor galiba. <gülüyor> evet. Ah. Ya 120 vurdum. gördüm. Solumda. Tamam maçı kazandık olsun. Belki Bay'in de <gülüyor> Evet. Böyle şekilde zıplamayın da. O da yanlış. Onu yapmayın abi. Onu yapmayın abi. Onu yapmayın abi. <gülüyor> çok mu <bir> operatörüm <gülüyor> ya herhalden? Aa, operatör, var operatörü bence. Operatör kullanmayı iyi kullanıp da, o, o da satın o, o. almayan tek oyuncu falanım herhalde. Kanka, kirey kirey de Seviyorum ben operatörü ya. Tek atıyor böyle beynimi e uçuyorum şey, böyle. Bu arada, Bum, bu bu arada videolarda abi. arkadaşlar normalde takım arkadaşında istediğim bir şeyler de alın. Genellikle ben fakir olduğum için almıyorum. Sanırım bu karşı takıma B'ye girmek çok saçma. ÇEKİRİN YOLUMDAN Ben spike tutuyorum siz öndenirin Evet düşman yavrum Versiniz Vuramadım lan adamı Yemin ederim vuramadım Chaco Evet, onu bekliyordum. Denedim çünkü onu. Düşman basmıştı zaten Takım sürekli ölüm üretmenin peşinde. Hadi girin artık sayda baba. Akıyorum ben şey Heaven'a. Her burada doğru bir şey söyledi. <gülüyor> Bekleyin arki. Evet, bir tane bir tarafından geldi biri. Sarmağı, bomba Arkalar diye korkuyorum biliyor musunuz sadece? Hı. Seni arkalanmamız herhalde. Ama şeyi kırdı, ben oraya dikkat edin. Hiç göstermem. Evet, defuse'lamaya çalışacak oradan. Bir düşman kaldı. Yedi ona 7 yedi gördün mü? Sırtına girdim ben ölmedi? Gö göremedim vallahi videoda bakmak lazım. Sırtına girdiğini gördüm mermeni. Kaç evet. vurduğumu göremiyorum ölmeden ya. Tab'a bas şu anda görebiliyorsun. Yeni round'da. Kanka sadece C'yi mi görüyorum? C'yi nasıl kullandığımı görüyorum. Kaç vurduğumu göremiyorum. Ölünce mi görebiliyorsun sadece onu almasını satayım Yok yok bir önceki round'ın görüyorum. Vurmamışsın Ertuğrul'cum sağda gözükür. Kanka vurdum ya. Sağda gözükür ama bak bir sonraki. Aldım. Ben görebiliyorum. Hadi. Hadi. Ka sırtından kan niye çıktı? Başkası vurdu o zaman. Ben Kaçık kanka tamam özür dilerim Allah falan varsın. Sen ultiyi bana sal. Kaçık göremedim ben. Durun abi. Ne ses verdin oğlum oraya? Şey giriyor şimdi şu lan. Bu bir. Yine öldürdüm lan. Uf. Uh. Short'ta Viper var. Perdesi indi. Evet aldım kafayı. Hoş Karşılık ultimi atıyorsunuz <gülüyor> ne yaptınız oğlum? <gülüyor> Bu ne oğlum? O nasıl bir görüntü? Evet. Bu şekilde bayfırı kantlıyor. Ayakta kalan son oyuncu kapıdan. Bacağına gelsin zaten vermi 127 vurayım ben ona. Reze çok çok az canı var be. O sana ölecek. 2 düşman kaldı. Oy! <gülüyor> Kaka tam karşısına ulti atmış. Farkındasın ama onun. Evet. Sağda ses var. ne biçim mod doğ ya? Evet, karşı var. Karşı Viper kar bana. Karşı Viper bende savaşıyor. Sıçacağım atasın sinirlendim. <gülüyor> ben ondan daha iyi bir şimdi... Teşekkür ederim. Şu an ağzına sıçsam onun gaza geldim. Onun anasını. <gülüyor> Yalnız bir dönmüşüm Reyze Hayatta öyle bir dönüş yok. Oğlum ben öyle dönüş hayatımda görmedim. <gülüyor> ben Çok dönmedim. Bir oladım. İğneler bile dönmedi bilenler. Yeme ederim bakın. İğneler bile. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaldıracak beni kardeşim be. Evet, ona yakalanmayıp yakalanmayıp 5 saniye sonra mı yakalandı? 5 saat sonra mı zaten. Evet bu şekildeki koları. Tüşman Nereye arkalıyor ya hiç kurusu. su? senin o hani açtığım bir özellik var ya ben de sarı. Hmm. Onun sayesinde şu attım havaya. Arkadan gelen Reyna'yı gördüm, Kur'an çarpsın. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa vuramazdım onu. Daha arka bakıyorum. Bir, ah, bir dakika kafamı oynatmamla birlikte. Evet, bir yeri mümkünse değiştirmeye çalışalım. Burası. burası. Gecerin nefes alın. Ya biz har kalacak kuşta bak. Oğlum bir comeback'imiz yok mu peki helalinden ya? Ne oldu bize böyle? Çok muğa gittik ya? Tahmin ederler mi sizce yoksa devam mı hazır kazan? Ya gelsinler oğlum iyi alıyoruz zaten. Yok, yok. Ya iyi olduğumuz yere devam edebiliriz ya da farklı tamam. şaşırdı. Tamam o da taktik. Berene okay. kadar. Berene kadar. Aynen aynen ne mantıksız bak. Kaybedene kadar. Gidelim. Bir ağ kustamıyorlar bir beceriksiz oldular ayağa karşı. O kadar biri ateş ettikten sonra da hiç bir şey yürünmez ki de. Vuramadım lan. Giremedik biz Viper. Şey var lan giremedik. Arkama çok, baksanıza benim. Çok az vuruyor şuradan. Ah! tabii yalnız kaldım orada. Bir yere kadar takım sizde gelmez. Depa öpüyor ki çivurusu. Tamam. Çok iyi. Topaya dikkat ed. Topaya dikkat ed. Altta biri var. Görüş kızı tanıyor. Fight bende. Ayar botu çıktı. Hamına kalan son Belli vurdum. Fight kuruldu. Ah. böyle bir hareketi var. Evet. Şamazlımızı açtık beyler. Ya aslında çok çok da korkmayın. Karşılarım Kaç biliyor musun? On vurdu bana. Sevgili Geçtin de. Bir şey yile. Oynamasa mı operatör? Oynayayım ya da ya vuruyor mu? Ne diyorsun? Ha, operatör. Takip edemedim Oynayım. seni ya. Bence bence asolda geç. Geçeyim mi? Ya şu an operatörün Ya operatörün varsa midden oyalı tamam mı? Biz aga B'ye gel Mid'den mid'den işte yani? girsek ya. Tamam tamam. Ben, ben ama yine de buradan girmeye çalışacağım. Mevler bak. Pazarda operatör var haberiniz olsun. Pazarda Sova operatörlü. Var var? Aynen. Adam da operatör. Ne, ne? Ne oldu lan takım ha? Ferif yükselik bıçak altı diye itiratledim lan. Oturmamakla geçerler ki. Watch. Scope. Bunu Bak reload yaparken çıkıyor karşıma görüyor musun? Ya yürümesem. 140 PV vurmuş mu sovaya beyler bu arada? Gerçekleştir diyor. Pazarda lan evet. evet, bizim ki, ben... Geldi adam. Ya evet. beyler biz, biz... B, B değil o işte ile olacak abi. Yok, ne zaman girsek daha bir bir maç giremedik B'den. Ya Ojet değişik oynuyor ya. Elif yükseldi ve bıçak attı. Daha giremeden öldüm abi. He, ben de oldum. Ö ben ne yapsam aynı hareketi, eğimim öküz gibi kayar elife de gitmez o bıçak, uçtuğum için. Ben de hareket etmezsem o şeyi alırdım da. 141 nasıl vuruyor kanka, body bunun ama mı? duvardan vurdum doğru. Tamam, kendi cevaplarım sorum, tamam. <gülüyor> Kafamdan, kafama vurdu bu arada o benim. Sen asla o jet ile oh yes, ben de 105 vurmuş zaten? Baştan. <gülüyor> Operatör var şeyde. Hayvan operatör var. Uyyy. Evet o kötü oldu soldaki. Hayvan da, hayvan da, hayvan da. Hayvan operatör. Hayvan da su mu? Gösterme kan Gösterme. Taret por, Kanka taret vur. Duvarla, kaldır. Duvarla kaldır. Uysun var. Taret gitti. Bariyer <gülüyor> kuruldu. <gülüyor> Görevin daha bitmedi. Çikin <gülüyor> araç. Ilkindi, Edison kaydına tutacağım. Duvardan buradan. Elalı be takım. Çok iyi. Hoş olman. Yok mu operatör yapma? Sniper operatör. Sniper isteyen varsa iyi kullanacağını güvenip atabilirim. Operatör. Parçat olur ya. Çünkü şey rifle alamıyorum. Param yok. Size çekeyim beniz. Teşekkür ederim. Ben, ben güzel kullanıyorum normalde sniper de tamamen. almasaydın ya. Bak. Para var mı ya sat onu ben. al iste. İleri. Fazla parası olan var mı? Teşekkürler. Bak ben dur, sıktım ile ben, ben sıktım. Ekran da ben sıktım dur. abi yemin ederim ben sıktım. Zehir yükseliyor. Ay burada oradı. Burası. Ya. ya. Arkadaş katlar. Bir daha deneyelim Spike'a kız. Operatör var ama. Bit operatör var. Zeyir Benim operatör olup oynayacak varsa oynasın çünkü bekliyor hiç. Bekle nasıl oldu? B'ye dönelim mi Tam, bir daha bakarsam vurur o beni ya. Bence B'ye giremeyiz ya. Eee. Gitdim ama. Duyduk sizi ne sana dikkat et, sağından yeme. Güzel oldu, çok ben iyi ben oldu. Horus bir çocuğuna bak. Orada <gülüyor> <çocuğuna bak>. <gülüyor> operatör, <gülüyor> operatör bekliyor sizi ya. Görelim girelim. Seri girin. <gülüyor> <Ama> ne... <gülüyor> <Şuraya>. <gülüyor> Pas oturmuş oraya, kazandı. <gülüyor> Durdum. Hadi beyler aldık. Hadi. Tarık var. Tarık tarık Canın var, var mı? İyileştiriyorum. Bir düşman kaldı. Helal be. Hey Helal be. Helal be. Operatör istiyor musun? Al. Bak a, ben tövbeyeceğim artık Son yeter sayı ama. Rahat ey. Eee şöyle da ben rezin operatörü. Kullanmayı sevmiyorsan alabilirim operatörü. Gel atayım. Al sana atayım. Hadi beyler alıyoruz bitiyor bu işkence abi. Evet tamam. beyler hadi. Görün rastanların. Hadi oğlum hadi. <gülüyor> Topalan evet. bırakma gel. Biraz arkadaşlar lan, konuşamıyorum odaklanmak anladım. zorundayım oyunda. Çek ay ay bu karabuk. Bittin mi? Buna koyun giriyorum. Sik gelim Dikkat dikkat! Uçak oku uçak. Değişten birinde. Oğlum canım kalma. Öyle öyle hiç öldü lanet. Aga bee. Arka bakıyorum ben. Alt doğrusu birçok. Ulan canım. <gülüyor> Haydi arkadaşlar. Hadi takım anka benim canım görünüyor. Başla ben. Kaldır mı? yana var, az yana var. Gidiyorlar. Geriye atılıyor. Zehir perdesi indi. Bak yerinde. Aldık beyler. Şuradan salınıyor var. Kandı. galiba hayvan. Yanlış tahmin Aynen eyvandı kanka. Işte. Kırdı Zehir burayı. Devre evet. Galiba even. Bakıyorum. Aldık. Aldık aldık. Zehir küreden salınıyor. Gördüğünüz gibi Viper'la böyle Domini edebilirsiniz Viper'ı Viper'la Viper domine edebilirsiniz bu şekilde Bayağı da Evet <gülüyor> Biraz da Stresli bir maçtı ee, Umarım Viper'ı size biraz gösterebilmişimdir Karşı Viper'a karşı da güzel oynadım İzlediğiniz için teşekkürler, teşekkürler. Senden bir şey söyleyeceğim Rica ederim zaman. her zaman <gülüyor> Abone olun oğlum abone <gülüyor> Abone olun arkadaşlar İzlediğiniz için sağ olun Görüşürüz